Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle muhabbet kuşumuzu nasıl elimize alıştırabileceğimizi paylaşacağım. Kuşumuz yavruluktan yavaş yavaş çıkıyor ve şu an için el eğitimi yok. El eğitimini kafes içerisinde vermeye başlayacağız. Hafif yabaniliği var. Bu yüzden tam da yeni alınmış bir kuşa nasıl eğitim verebileceğinizi bu video ile görmüş olacaksınız. El eğitimimize kafes içerisinde başlıyoruz. Kuşumuz şu an için elimizi yabancılıyor ve kaçmaya çalışıyor. Lakin kaçabileceği hiçbir yer yok ve mecburen. Elimize konacak. Elimize gelebilmesi için tutunabileceği küne aldık. Bir müddet sonra kaçmaktan sıkılacak ve elimize gelecek. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu şekilde bu şekilde Elimizin ona zarar vermediğini anlamış olacak. Bu eğitimi bir hafta boyunca her gün yapacağız. Daha sonra dışarıda yanına gittiğimiz zaman bizden kaçmıyor olacak. elimizi uzattığımızda rahatça gelecek. Bir hafta sonra ise... Dışarıdaki kuşumuzu komut vererek nasıl çağıracağımızı sizlerle paylaşacağım. Aynı kuşumuz elimizden ona zarar gelmediğini görecek ve ödülünü almak için elimizle işaret yaptığımız zaman elimize konmaya gelecek. Kuşumuzun Elimize gelmesi için bir neden olması lazım. Şu an için sadece elden korkmaması gerektiğini öğretiyoruz. Elimize gelmesi bizim yanımızda zaman geçirmeye başlaması için onu ödüllendirmemiz lazım. Bunlar da sevdiği yiyecekler olabilir. Sevdiği oyuncaklar olabilir. Dikkatini çekebilecek bir ses olabilir. Yanında arkadaş olmadığı için ses olarak telefonumuzdan kuş sesleri atacağız. Bu sesleri de kanalında bulabilirsiniz. Böylelikle sürekli yanımızda olacak. Kuşumuz şu anda tamamen elimize alıştı. Kaçmıyor. Yabancılamıyor. İlk kafese soktuğumuzda çok ürkek davranıyordu. Şu an için biraz daha alıştı. Şimdi kafesten elimizi çıkaracağız ve 10-15 saniye sonra tekrar sokacağız. Bakalım yine yabancılayacak mı? Bulut. Bulut hala alışamadı. Ama ilk seferki kadar da Yavan davranmıyor Kaç yolu olarak kullandığı salıncağını da kafesimizden aldık böylelikle elimizden başka konabileceği bir yer kalmadı birkaç gün bu şekilde eğitim verdikten sonra üşenmeden sıkılmadan elimizden bir şeyler yemesini bekleyeceğiz Öylelikle dışarıda da elimize, kolumuza gelebilmesi için bir neden sağlamış olacağız. Sanki elimize geleceği zaman hep mutlu olacakmış gibi bir his vermemiz gerekiyor ona. Evet biraz daha alıştı. Evet arkadaşlar videomun ilk bölümünü 3 gün önce çekmiştim şu anda eğitimimizin 3. günündeyiz bu eğitimi gün içerisinde 2-3 defa yapmaya çalıştık ve bulut elimize şu anda oldukça alıştı ilk günkü yabanili tamamen gitti bu sayede dışarı çıktığı zaman elimize kolayca gelecek kafesine istediğimiz şekilde sokabileceğiz veya dışarıda bizle oynamasını sağlayacağız Sizler de bu eğitimi uyguladığınız takdirde kuşunuz elinize rahat bir şekilde alışacaktır. Maviş henüz 35 günlük bir yavru. Kendisine oynanmasını çok seviyor. Karın bölgeleri ve enselleri muhabbet kuşları çok sever oynadıkça may ışıyor elinize alıştırmak istediğiniz kuşlarınızı ilk önce sizden korkmadan bu şekilde elinizde durabilmesini sağlamalısınız daha sonra zamanla çağırdığınızda gelmesine anmohan zatlamasına ve ilgiye bağlı olarak konuşmasını sağlayabilirsiniz. Ayaklarını falan nasıl bıraktığını görüyorsunuz. kadar uyuyacak o kadar rahatladı şu anda maviş aferin oğluma aferin mavişe Eksik kanadı ya da kuyruğu yok. Güzel bir erkek yavru. Sizlerde kuşlarınıza sevecen yaklaşırsanız elinize rahatça alışır. Yavruluktan çıkmış kuşları alıştırması biraz zordur. Ama her şey Gösterdiğiniz sevgiye ve şefkate bağlı. Ben onu sevdikçe o iyice rahatlıyor. İyice uyuma pozisyonu aldı. Aferin Mavişe. Aferin olma. Aferin sana. Aferin Mavişe. Senin oğluma. Maviye iş. sana. Videomu izleyen, beğenen ve abone olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.